11 Aralık 2020 Antalya Finike Hasırktayız. Yanımızda Cemali Başkaya. Burada salatalık seralarında rekor gelişim ve rekor gübre yaprak gübresini bu sene kullandılar. Neler oldu? Ne gördük? Öncelikle rekor gelişim tabandan başlayalım. Verdik, verdik tabana Toprağımız nasıl durumu şu anda? Güzel. Suyun yani su alması iyi. Nemi Güzel. koruması. Evet. Tavlılık durumu nasıl? Güzel. Peki, e, bitkinin ilk başta salatanın fide dikimindeki gelişimler nasıldı? Gelişimler güzel. Gelişim iyiydi. İyi gitti. Şu ana kadar her şey iyi. Bunun çeşidi nedir? Cemre. Cemre. E, şimdi burada ilaveten sonrasında yaprak gübresi kullandık. Tabii kullandık. Kullandıktan sonra neler oldu? Ne gördük? Valla sarartmalar azaldı. Sarartmalar azaldı. Meyve Sarartma tutumu... sorunu oluyor mudur? Oluyordu. Oluyuyordu. Üst oluyor. taraflar böyle sarardı, Hı -hı. atardı, bölge bölge tutardı. Şimdi baştan sona kadar Devamı meyvası iyi tutarak gitti tutarak yani. Tutarak gitti, iyileştirdi. Şimdiye de... kadar tabii iyi. Şöyle gösterelim şuradan, yandan da. Peki e, herhangi bir stres oluştu mu, stresi aldı mı ya da var olan stresi? Bu mi? sene stres olmadı. Hiç stres olmadı. Her sene temre olurdu bu salatalıklarda, salatalıkta temre dediğimiz. Böylede böyle, tabi hala siz... hala gitti miydi, atırırdı onlar. Hala gitti. Böyle temre böyle bir kimse ne? Şey bu sene öyle bir şey olmadı. Olmadı bu sene, bu sene olmadı. olmadı. Peki verim anlamında nasıl? Bu sene? Verim de iyi bu sene. Yani bir ne kadar fark vardır? Yani geçen seneye kıyaslarsan ya da başka bir yerle. Valla geçen seneye kıyaslarsak mesela şu güne kadar 3-5 ton, yani. ton fark var yani. 3-5 ton fark var. Bura kaç dönün? Bura 2,5 ton. ton. Şöyle az daha yürüyelim ileri doğru. Tabii. göstererek gidelim. Tabii. Her noktada aynı olduğu görülsün. Tabii tabii. Şöyle. Sağ talıkları gösterelim. Bu e, iç piyasa şey olarak gidiyor değil mi? İhracata gidiyor. İhracata giden evet, bir, bir çeşit. çeşit. Şey olarak. İç piyasada gidiyor da bunu. Peki İhracata nasıl? Gidiyor? Beğeniyorlar mı? kalite olarak. Tabii çok da yani şey olarak. Şimdi yaprak gübresinin şöyle bir özelliği var. Yani hep sürekli çiçeğe gelmesi, tepe sürüğünün devam etmesi, evet. meyvenin alttan yukarı kadar tutma ve standart kalite bir aynen. meyve. Aynen. Onu gördük bu sene. Yani, yani ee, alttan üstte kadar meyve gübre, yaprak gübresi uygulama sonucu artı evet. e, topraktan da rekor gelişim. Evet. E, tavsiye eder misiniz? Ederim. Tüm Siz gönül gönlümün... rahatlığıyla. Aynen. Yani yaprak gübremizi, rekor gübreyi. Tavsiye ederim. Siz e, babanız daha önce de burada şey kullanmıştı ha. rekor gelişim, o da patlıcanlarda kullanmıştı, o da memnundu. Memnundu. E, biz teşekkür ederiz. Varsa ekleyeceğiniz bir Yok, şey. Sağ olun ben ha, teşekkür ederim. Bir de şey hatırlatayım, yani bu gübreleme programımızda bir de damlama ürünümüz var. Dekara 100 gram veriliyor, e, 100 gram veriyorsunuz ayda bir kere 50 gram şeklinde veriliyor. O da topraktaki gübrenin alımı, kök saçak oluşumunun devam etmesi ve meyvenin e, dolması ile alakalı. Evet. Meyvenin iç hacmi, evet. boşluklu hacmi varsa içerisinde Yok. onları evet. dolduruyor. Evet. Ha, gördüğüm kadarıyla şu an meyveleriniz gayet iyi, iyi sağlıklı. Meyveler güzel. E, onu da belirtmiş olalım. Evet. E, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buradan bütün seracılara, Asyurt'a, evet. herkese tavsiye ederiz. Bütün yani. seracılara